Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün ee, Klas Spor kanalındayız. Nesibe Aydın antrenmanında ee, Sizinle birlikteyiz bugün. Evet bugün, <gülüyor> evet, bugün Nesibe Aydın'ın gidişatı hakkında bize ufak bilgiler verebilir misiniz? Seve seve veririm. Nesibe gerçekten Ankara'yı çok güzel temsil eden bir kulüp ki geçen sezonda bomba gibi başlamıştınız. Bu takımın birlik ve bütünlüğünü de izleme fırsatını geçen sezondan beri yakaladım ki ligede fırtına gibi başladınız. Ardından minik bir nazar boncuğu. Ama Avrupa'da da yine fırtına gibi başlangıcın ardından minik bir nazar boncuğuyla birlikte serüveninizi devam ettiriyorsunuz. Ben de umarım Nesibe Aydın'ı bu sezonda geçen sezonda olduğu gibi hem Avrupa'da hem de Lig'de güzel bir periyotta gör çok teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Sevgili izleyiciler, şimdi de Nesibu Aydın baş antrenörü Erman Okerman'la birlikteyiz. Hem sezonu değerlendireceğiz hem de Avrupa'yı değerlendireceğiz. Öncelikle bizlere antrenmanınızı açtığınız için teşekkürler diliyorum. Ve yeni sezonda da çok güzel bir başlangıç oldu. 5'te 5'te ama hafta sonunda bir nazar boncuğu oldu Galatasaray muhalbiyeti. Şimdi... Bursa, Bursa Büyükşehir Belediye deplasmanı var. Ardan içeride yine maç ve bambaşka bir EuroCup heyecanı bizlere yaşattınız. Neler söylemek istersiniz bu yoğun serüveninizle ilgili? Ya öncelikle e, lig ve EuroCup'u ayırarak başlayayım. Yoğun bir takvimdeyiz evet. Doğru, aşağı yukarı bir ayın 17'sinden bu yana 20 gündür zaten 3 günde bir oynuyoruz. Önümüzde daha bir 20-25 gün daha var ki aynı tempoda oynamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla ee, sakatlıklar işte sağlık problemleri bizi bir parça etkiliyor doğru ama kızlarımı mücadelesinden çok memnunum ee, özellikle 12 maçta 10 galibiyet alarak yani Kap'ta da bir e, ligde de bir tane maç kaybettik bence çok doğru yoldayız hafta sonu kaybettiğimiz Galatasaray maçı e, olabilir sorun değil bizim için sezon sonu hedefimiz de bizim için bir farklılık olmayacak şimdi ilk maç dediğiniz gibi Bursa üzeri Çukurova iki tane Türkiye ligi maçı oynayacağız ki çok değerli iki maç. Bir deplasman, biri içeride. Öncelikle oradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Devamında da hemen öbür çarşamba günü de Eurokab'a gideceğiz tekrar. Ee, orada da Macar takımı önünde iyi bir skorla avantajlı dönüp ikinci maçı burada kazanarak e, bir tur atlamayı istiyoruz inşallah. Biz geçen sezonda sizinle konuşurken Euro Cup ilk sınav olacak demiştik ve Hedefleri ben açıkçası merak ediyorum o zaman pek bir hedef konulmamıştı çünkü Euro Cup evet. ilk heyecan denilmişti Şimdi artık sadece grup aşamasındayken bir mağlubiyet alan Nesi Aydın'dan bahsediyoruz şimdi playoff mücadelesi Aşama aşama gidecek olursak Nesi Aydın'ın şimdiki hedefi neler olacak hedefler birazcık da artık büyüdü mü? Tabii ki. Aslında bu hedefleri büyütmemizi ve geliştirmemizi sağlayan bu oyuncular Biz tabii ki bu takımı kurarken de kurduktan sonra da Euro Cup'ta gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz demiştik. Ama ilk grubu bir mağlubiyet beş galibiyetle kapatınca, lider çıkınca gruptan ilk yılımızda bu bizim için tabi prestij olarak da çok değerliydi kulübümüz adına. Şimdi devamında iyi bir eşleşmeye kaldık. Yine bizim grubun takımı, Macar takımı. Öncelikle onları geçmemiz gerekiyor tur atlamak için. Sonra da Yunanistan, Rusya galibi, Olympia Kosey galibi le oynayacağız inşallah geçebilirsek turu. Dolayısıyla büyük avantaj. Yani yolumuz açık. E, bu takımların hepsiyle oynayabilecek durumdayız. Tabii ki konsantre olup o gün gereken eforu vermezseniz Euro Cup acımasızdır hemen elenirsiniz ama biz bu sınava girmeye hazırız. İnşallah bu turları atlayıp öncelikle kendimizi ilk 8'e atmak istiyoruz. Ondan sonra da gelecek rakibe göre e, yine yolumuza devam edip basamak basamak yukarı ekmeği istiyoruz Euro Cup'ta. Hala pandemi sürecinin ışığında da bir süre devam etti hocam. Sizlere de yeniden geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, iletiyorum. Bu pandemi sürecinin yanında da sakatlıklar da var demiştiniz. Bir de onunla ilgili bilgi alabilir miyim? Yani sezon başı biraz zorlu bir süreç oldu. 3 oyuncumuz sakattı. Hülya, Harika, Meltem. Ondan sonra tam kadro olduk derken Meltem'i tekrar kaybettik. Şimdi Meltem bugün ilk idmanını yaptı. Süperde 4 numaramız Ket bir ufak sorun yaşıyor. Ama yapacak da bir şey yok. Üç günde oynamak, bu maç trafiği bunlara neden oluyor maalesef. Ona göre de bir kadro kurmuştuk. Şu anki amacımız elimizdeki mevcut oyuncularla bu süreci geçip tam takım olduktan sonra da daha üstüne koyabileceğimiz iyi başarılar yakalamak. Başarılar diliyoruz. Biz de Klaasporti ve ailesi olarak çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün takımı tanıtacağım. Ben takımın güler yüzü. Güç attım mı? <gülüyor> bu da Hayat Harkim, takım arkadaşım ve O'dan o da arkadaşım. Arkadaşı. Ve Aa! takım kaptanımız Merve Uygün Merhaba de herkese Merhaba hoş geldiniz Kanalıma ah ortaya gidiyoruz Gidiyoruz kendinize çok Elveda <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, İzlediğinizde izleyiciler ben mikrofonu Meltem'den zor alsam da Melde, Meltem Yılgısal'la birlikte asıl takımın durumunu ona soracağım Gerçekten bomba gibi başladınız lige. Sadece bir nazar boncu var. İlk olarak ligden başlayacağım. Birazcık da seni uzun tutacağım. Neler söylemek istersin <gülüyor> ligle ilgili? Evet, aslında iyi giden bir e, süreç var. Onda e, 12'de 11 galibiyet serimiz var. E, i̇ki tane bir kayıp yaşadık ama e, tabii ki uzun bir sezon. E, bunlar olabilecek şeyler. O, e, kaybettiğimiz maçlardan ders alıp en iyi şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Avrupa kısmına geçecek olursak da orada da bir nazar boncuğu ama önemli olan Avrupa'da ilk kez yarışan bir takım olarak lider tamamlamanız grubu e yine rakip gruptan olacak. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Ee, iyi çıkardığımızı düşünüyorum. İlk defa Euro oynuyoruz gerçekten Nesip Aydın olarak. Ee, en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ee, bence aynı takımda işleşmemiz bizim için avantaj olacak. Bildiğimiz bir takım olacak. Ee, i̇ki maçı da galibiyet alıp yolumuza o şekilde devam etmek istiyoruz. de Klas Sport TV olarak sizlere başarılar diliyoruz. Umarım Ankara'yı en güzel şekilde temsil edersiniz. Teşekkür ederim, başarılar. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler Nesip Aydın antrenmanlığı ile birlikte takımın atmosferini de sizlere aktardık. Klas Sport TV olarak bizler de yeni gelişmelerde takip de kalın. Merhaba, hoş geldiniz. B.C. Dizekley Nesibe Aydın. Sevgili izleyiciler, şimdi de Nesibe Aydın takımının kaptanı Merve Uygül bizlerle birlikte. Öncelikle yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yaptınız. Bundan ötür tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Tek bir nazar boncuğu var. İlk ligden başlamak istiyorum. O da hı hı. zaten hafta sonunda gerçekleşen Galatasaray mağlubiyetiydi. Lige nasıl başladı Nesibe Aydın? Sizin için sezon nasıldı bu yoğun fikstürde? E, lige dediğiniz gibi gerçekten iyi başladık. E, biz hazırlık dönemlerini her zaman çok iyi geçiriyoruz. E, bu da bizim lige gerçekten hazır başlamamıza neden oluyor. Iıı e, söylediğiniz gibi hafta sonu Galatasaray deplasmanı da kaybettik. E, aslında mücadele ettik ama ııı e, bulduğumuz pozisyonları çok iyi değerlendiremedik bazen böyle maçlar olabiliyor kaybettik sağlık olsun şimdi hafta içi e, çarşamba günü Bursa ile oynayacağız erteleme maçımız var e, şimdi biz ona odaklandık Galatasaray maçını geride bıraktık e, Bursa maçını kazanmak için Bursa'ya gideceğiz inşallah Şimdi Avrupa'ya hemen döneceğim kapı. orada Hı. da bir nazar boncuğu var ama grubu lider tamamladınız şimdi playoff mücadelesinde yine gruptan bir rakip var Aynen. yani evet. fikir o kadar yoğun ki Siz şimdi Avrupa'da da hedefler geçen sezon konuştuğumuzda demiştik ki Avrupa'da gruptan çıkmak. Ama şimdi gruptan çıkarken de bambaşka bir Nesbaden izlettiniz. Ankara seyircisine Hı. teşekkür ediyorum. Şimdi Avrupa'da Nesbaden için ve sizler için hedef ne? Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Iıı ee, Deplasmanda kaybettiğimiz e, Macaristan maçında Erman abi, Adnan Koç, e, masörümüz, fizyoterapistimiz Doğan abi ve ben yoktum. E, öyle bir mağlubiyet o da nazar boncuğu oldu dediğiniz gibi. Sonra e, burada rövanşı aldık biliyorsunuz. Yine aynı takımla eşleştik. E, gruptan çıktık. Aslında bizim hedefimiz şöyle Avrupa'da. Biz e, ilk kez mücadele ediyoruz Eurocup'ta evet. bu sene. Biz Nesi Biden'ı, Ankara'yı, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yani şimdi gruptan çıktık e, bu turu geçmek istiyoruz. Sonraki turu geçmek istiyoruz. Sonraki turu ta ki gidebildiğimiz yere <gülüyor> kadar gitmek istiyoruz aslında. Bizim hani e, grubu e, tamamladık ve bitti. Hedefimiz diye bir şey yok aslında. Gidebildiğimiz en üst seviyeye kadar Avrupa'da da gidip e, dediğim gibi Nesil Biden'ı temsil etmek istiyoruz. Merve şu anda seni de ayakta tutuyorum ama bir <gülüyor> bu saygısı var. Senin de sakatlığınla ilgili bir durum söz konusuydu. Onunla ilgili de bir çok bilgi çok almak istedim. Yok yok çok önemli değil. Antrenmanda bileğim burktum sadece. Hani e, ön olarak bu sardık. Bir sıkıntı yok. Yarın e, bomba gibi tekrar kaldığım <gülüyor> yerden devam edeceğim. Bir sıkıntı yok yani. Geçen sezonda bu takımdaydım ve takımdaki enerjin gerçekten çok çok başka ben kenardan hissediyorum. Takımdaki son durum sona ve ne bunu da katlan olarak senden bilgisini almak isterim. Ee, tabii mağlubiyetlerden sonra birkaç saat birkaç gün gibi böyle aslında birkaç güne yansımıyor da işte bir süre böyle ona takılıyorsun hani neden böyle oynadım neden böyle oynadık falan gibi ama biz e, ortam olarak ve birlik beraberlik olarak gerçekten söylediğiniz gibi Geçen sene de öyleydik. Bu sene de öyleyiz. Birbirimize çok bağlı ve e, kimya olarak e, çok yakın ve iyi kimyası olan bir takımız. E, bu nedenden ötürü de havamız bozulmuyor. Çünkü biliyoruz ki iki gün sonra bir daha maçımız var. O maç oynadıktan üç gün sonra bir tane daha maçımız var. O yüzden gayet iyi durumdayız. Kenetlenmiş durumdayız. Hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Biz de Klaspor TV olarak ilk önce yarına ardından haftaya da Avrupa'da sizlere başarılar diliyoruz. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Biz teş teşekkür ederiz geldiğiniz için. Kolay gelsin.